konuşmadan ineyim ya. Gerçekten harikasınız. Bugün burada olmak burasının Sağ evet. olasın. Allah razı olsun. Bu iş bitmiş bitmiş. Yağmur altında soğukta kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlarımızla, erkeklerimizle buradasınız ya. Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak 13. Cumhurbaşkanımız olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nu beni ve arkadaşlarımı önce kendi huzurunda, sonra sizin karşınızda İnşallah mahcup etmesin. Evet. Allah utandırmasın. Evet. Allah harama el uzatanlardan evet. eylemesin. Evet. İşte hani biraz evvel bir pankart vardı. Ayım yok, dayım yok. Torpil için dayım yok ama liyakat için Meral Momi var yazmışın. İnşallah 14 Mayıs akşamı bütün bayılar, dayılar hattaya gidecek. Şimdi hem Mansur Başkan hep sizin evladınız, sizin evladınız Ekrem Başkan çok güzel şeyler paylaştlar sizinle. Ben evet ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Abim MP il başkanıydı, annemin dayısı, rahmetli Menderes'in İstanbul il başkanıydı. Dolayısıyla böyle bir yani siyasi bir ailenin kızıyım, böylesine pis bir dille seçme gidildiğini hiç görmedim. Siyaset siyasetin öznesi milletimizdir. Siyasetçi milletin karşısında, seçmenin karşısında. Hazrolda durmak mecburiyetindedir. Patron sizsiniz, velinime velinimsizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken gerçekten çok üzülüyorum. Kadınlar sürtük oldu, kadınlar düşük oldu, kadınlar çukur oldu. Gençler süfli oldu, şükürsüz oldu. Emekliler şükürsüz oldu. Kardeşim o kadar çok şey olduk ki en son olduğumuz mevzu şu. Biz eğer siyasette yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa kimi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz bizim için de amenna ve saddeknadır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burayı şereflendiren her bir Trabzonlu bu arkadaşların, bu muhteremlerin, bu abilerin diline göre siz işgalcisiniz. Siz aynı zamanda darbecisiniz. Siz aynı zamanda gayrimillisiniz. Peki, peki şimdi ya böyle bir şey olabilir mi? Bize diyorlar ki, Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız. Trabzonlu dini bilir. Soruyorum size. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen Müslüman mıdır? Müslümandır. Günahı varsa o Allah'la onun arasındadır. O kişiye siz, dinsiz, imansız, kitapsız derseniz eğer Allahsız derseniz eğer şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkede bu ülkenin cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçim olabilir mi? Bu böyle bir durum olabilir mi? Yahu bakın ben Allah cahidimdir. Yedi yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum. Allah kabul ederse hepimizinkini kabul etsin. Hacıyım ama benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Hayır. Benim namazımın size bir faydası varsa o da dindar bir insanın harama el uzatmaması gerekir. Kulak kalmaması gerekir. Faydası budur. İyi insan olmakla alakası vardır. Şimdi sürekli olarak dinden imandan bahset. Sonra beş maaş, on maaş, on beş maaş alsın, yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Böyle bir durum olur mu? Haramın dibine battınız be. Haramın dibine battınız. Böyle bir şey var mı? Gencecik çocukların hayallerini çaldınız. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri miydi mu? Pudra şekeri çekenlerin yanında cebinde kaç lira var dediğimde 20 lira çıkaran gençler var. 10 lira çıkaran gençler var. Cebimde para yok diyen var bu ülkede ve siz dinden imandan bahsediyorsunuz. Hadi oradan be. Sonrasında başka bir şey daha var. Şimdi beni Hadi oradan be. Hadi oradan be. Bir süpüreceğiz biz. Biz kadınlar süpüreceğiz hem de hem de çalı süpürgesiyle süpüreceğiz. 10 14 fayız akşamı. Hadi bakalım yapacak. Şimdi bakın yani kafayı kırdılar ciddi söylüyorum. Bir tanesi diyor ki asayişten sorumlu. Anladınız siz onu. Biz kazanırsak erkeklerin erkeklerle evlenmesini serbest bırakıyormuşuz. Ya Trabzonlular bir yaşıma daha girdim. Aaa bir fiyatım daha doğrusu orası var. Başka ne var biliyor musunuz? Aaa erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Vallahi kafayı yediler. Ciddi söylüyorum kafayı yediler. Böyle bir şey yok. Ama bunlar bu işlerle kafayı bozdular. Bakın yes evet evet evet maalesef akıllar gitmiş. Bir tane de jeliboncu arkadaş var biliyorsunuz. Ya şimdi biraz evvel Mansur Başkan çıktı anlattı size ama kendiyle ilgili anlatamadığından bahsedeyim. Şimdi bu jeliboncu arkadaş bir tane park yaptı. Gene gençlerle ve kadınlarla konuşuyorum. Ya bu park 16 milyar liraya mal olmuş. Üç kişinin cebine girdi. Cephe lezi. Ama bunun üzerine ya çocuklar her taraf dinozor. Bu dinozor takıntısı nedir sizce? Yani gerçekten her taraf dinozor. Zavallı dinozorlar burayı koparmışlar. Burayı koparmışlar. Burayı koparmışlar dinozor ama 16 milyar lira. Şimdi 16 milyar lirayla neler yapılmazdı? Bütün gençlerin KYK borçları silinebilirdi. <gülüyor> Çiftçilerimizin Çiftçilerimizin çiftçilerimizin mazotunda mazotunda elektriğinde yeminde ilacında indirim yapılabilirdi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman çalmak, çırpmak, karama el uzatmak ve bu seçimde kaybediyor olmanın getirdiği bir sonu. Çünkü hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır. Hırsız olanların aklı çıkmış durumda. Şimdi 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemale, bir oyunuz Meral'e. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 13. Cumhurbaşkanımız seçilecek. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Şimdi benim buradan iyi partililerden istediğim şu, tekrar samimiyetle söylüyorum, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Buna çalışacaksınız. Ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'li kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Çok değil, bir tanecik. Biz tamamını Kemal'e veriyoruz ama siz bir tanecik, her aileden bir tanecik Meral'e vereceksiniz artık. Öyle bir ricam var ben sizden. Şimdi bu birliktelik, bu birliktelik bu ülkeyi ferah çıkaracak. Bakın seçilir seçilmez, seçim biter bitmez yüz bin öğretmeni tayin edeceğiz. Köy okullarını açacağız. Şu anda 11 bin köy okulu açılabilir pozisyonda, küçük tamiratlarla. Biraz evvel bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı ağlı SMA bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak, babaanne olarak söz veriyorum, ben çözeceğim. Her bir köye bir ziraat mühendisi, bir veteriner bir ve öğretmen zaten gidecek. Dolayısıyla Köylerdeki yaş ortalaması 50, 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da Bağkur primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz. SSK'sı ile beraber ki hayvancılık yürüsün diye bir başka mevzumuz daha var. Ev kadınlarımızın durumu kötü olan ailelerin kadınlarına 18-26 yaş grubu gençlere 2023'ün fiyatlarıyla sizlere 2500 lira aylık maaş bağlayacağız. İyi yaşam, iyi yaşam geliri diye. Gençlerimizin şimdi Ankara'da da İstanbul'da da yapıldı. Biliyorsunuz Ankara'da daha ilginçti. Ankara'da dediler ki Mansur Yavaş seçilirse ne olacakmış biliyor musunuz? PKK'lılar ve DHKPC'liler saat okuyacakmış. Onlar öyle olmadığı gibi tam tersine vatan evlatları işe girdiler. Iki dendi ki hem İstanbul'da hem Ankara'da eğer oy verirseniz bütün yardımlar kesilecek. Tam tersine yardımlar artarak genişletilerek devam edildi. Oradan yola çıkarak bugün bize de diyorlar ki mesela ben PKK'lıymışım ama aynı anda ne biliyor? Yok yok yuhlamayın. Kafa bulun bunlarla ya. Yediler kafayı, kırdılar. Aynı anda da faili meçhulcüymüşüm bak ikisi bir arada. Trabzon'da fail Trabzon'da PKK'lıyım. Diyarbakır'da faili meçhulcuyum aynı adamlar söylüyor ha. Yahu arkadaş siz hakikaten iyi misiniz? Hem PKK'lı hem hem faili meçhulcü bir insan aynı anda olabilir mi? Ya karar verin ben neyim? Karar verin karar. Ama burada bulunan bu kişi bu kadın bir de karı diyorlar bize biliyorsunuz. Bu kadın bu ülkenin bu ülkenin sınır dışı en derin harekatının altında imzası olan kişidir. Tamam mı? Muhteremler siz daha siz daha gözünüzün önünde gözünüzün önünde sinek uçuşurken bu bu kişi o o evrakın altına imza attı, şerefle imza attı. Ama biz anlatmıyoruz, kendimizi övmüyoruz. El öfsün sen övünme modeli. Ama bu sistemi değiştirmek durumundayız. Aksi takdirde bu ülkenin bu ülkenin çevresiyle olan kavgasından bugün geldiği nokta bakın kimine göre altı, kimine göre sekiz, kimine göre on milyon sığınmacı. Şimdi iki, iki yıl içerisinde seçimi kazanır kazanmaz gönderiyoruz hepsini. 2 yıl içinde gidiyorlar ama eğer bakın doğru dürüst bir ilişki kurulmuş olsa Yedi trilyon dolarlık coğrafyamızda bir imkan var. Mısırla kavga ettik. Niye kavga ettik? Ha sahi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem Başkan'ın seçiminde Recep Bey çıktı dedi ki ya binali Yıldırım'a oy verin ya sisiye. İstanbullu 805 bin oy farkıyla Ekrem Bey'e, Ekrem İmamoğlu'na sizin evladınıza oy verdi. Aa bir baktık Sisi'nin karşısında hazır oldu abiler. Ya bunların düşmanlığına da dostuna da güven yok. Söylemeye çalıştığım şey şu. 15'inden itibaren bu ülkenin refaha, bu ülkenin zenginliğe, bu ülkenin güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa, emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini istiyorsak, dış ilişkilerde akıllı, gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsak 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez. Aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte, komşularınızı da çalışarak, onların üzerinde de çalışarak gidiyorsunuz ve bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e veriyorsunuz bu ülkeyi inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu tarih, bu seçim tarihi bir seçim. Bu tarihi siz yazacaksınız, sen yazacaksın. İnşallah Trabzon tarihi yazacak. Saygılar sunuyorum. Allah emanet ediyorum. Sağlığın var olun.